Bugün ilk karşılaşma sula haberleşmesi takımı karşısında galip gelen taraftı şimdi de Alptekin'le birlikte bugünkü mücadeleyi değerlendiriyor olacağız. Öncelikle galibiyetlerden ötürü tebrik ediyorum. Bugün karşılaşma için siz neler söylemek istersiniz? Vallahi bugün çok güzel mücadele ettik. Biz de iki haftadır maç yapmıyorduk. Aslında birazcık soğuduğumuz, soğumuşuz maça. Biraz dinamik başlayamadık pek. Ama işte koçumuzun yönlendirmesiyle ve takım içi güzel iletişimimizle üst, üstesinden geldik. Karşı takımı da tebrik ediyoruz. Bu arada bu turnuvayı düzenlediğiniz için de bizlere teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz bugünkü karşılaşma ilgili. Bir de şunu sormak istiyorum. Artık son düzlükteyiz. Sonradan aslında bu ekibe dahil olduğunuz GB Ankara'ya ama grup aşamasında da artık çapraz eşleşmeler, finale kadar gelirken bu mücadelenin bu kısmında neler söylemek istersiniz? Bizlere ulak haberleşme ile ilgili ilk sezonda neler bekliyor? Ya e, zaten biz bu, bu maçı kazanıp ondan sonrasında da hani kafamızda bir play-off senaryosu Çizmiştik çoktan ve şu anda ona göre hazırlanmaya başladık. O yüzden çok iyi bir şekilde geliyoruz. Karşımıza kim çıkarsa çıksın hazırlıklıyız. Finale kadar daha da ötesine gitmeye çalışacağız. Başarılar diliyoruz. Sevgili izleyenler, ulak haberleşme geliyoruz dedi. Bakalım gelebilecekler mi? İkinci karşılaşmada görüşürüz. Demek. Hoşçakalın. CBL Ankara 6'in sezon 16. hafta mücadelesi günün ikinci karşılaşması. Rokestan takımı karşısına kazanan Tusaş oldu. Karşılaşmada her şey vardı. Korakor mücadele vardı ama kazanansa Tusaşlı. Oğuz bizlere bugünkü galibiyet için neler söylemek istersin? Biz çok keyif aldık mücadeleyi takip mücadele ederken. çok güzeldi gerçekten. Karşı takım da çok güzel oynadı. Maça inanılmaz bir keyif geldi. Biz daha çok savunmasıyla bilinen bir takımız. Bizim oyun karakterimiz iyi savunmadır. Biz başta savunmada bazı... Hatalar yaptık. Bazı yerlerde yumuşak kaldık. Bu sebepten bu şey maçı önde götüremedik ama daha sonradan toparladık kendimizi. Mental olarak, olarak oyuna verdiğimiz zaman galibiyeti aldık. Ama karşı takım da çok güzel oynadı. onları da tebrik ediyorum. Kendi takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum çok güzel teşekkür ederim. Hilal yanaftalarda biz de sizlere başarılar diliyoruz. Sağ olun teşekkürler. Sevgili izleyenler günde ikinci karşılaşması TUSAŞ takımının galibini ayrıldık. Üçüncü karşılaşmada görüşünce de hoşçakalın. <gülüyor> CHB'li Ankara 6. sezon 16. hafta mücadelesi gününü Kazanansa asalsan takımı oldu. Şimdi yanımda kazananların Mimar'dan Berkay var. Berkay gerçekten çok zor bir mücadeleydi. Karşılaşmada eşitlik geldi, öne geçtiniz eşitlik geldi. Üst üste defalar her şey yaşandı mücadelede. Neler söylemek istersiniz? Heyecanlı bir maçtı gerçekten. Bu sezon ilk defa böyle bir maç oynadık. Böyle başa baş giden bir maç. Ee, bugün biraz şey bir Her çeyrek biraz dengesiz bir oyun oynadık aslında. Karşıdaki özellikle üçüncü çeyrekte baya bir dış buldu. Dördüğü farkın açılmasını engellediler ama takım olarak sakin kalmayı başardık son bölümde, iyi kazandık, iyi bir galibiyet oldu. Namalup grupları bitirdiğimiz için mutluyuz, sevişliyiz. Biz de Klaspor TV olarak sizleri tebrik ediyoruz. Artık gelecek haftaki maçlarda daha farklı Sağlam. bir Asasiyan izleyeceğiz gibi de duruyoruz. Evet evet, bundan sonra eleme maçlarında daha iyi oluruz, daha iyi oluruz. Başarılar diliyoruz Sağlam. sevgili izleyenler, sen karşısında Asasiyan Galip Aylağ'ın tarafta günün dördüncü karşılaşmasında görüşünceye de hoşçakalın. Değerli basketbol severler, CB Ankara kurumlar Arası basketbol ligi 16. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Az önce tamamlanan bir karşılaşma Adol ve Türk Telekom takımları arasında oynandı. Türk Telekom'un kaptanı oldukça başarılıydın Kutaycan. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim ben de. Double double yaptın. Hem sayıda hem reboundlarda çok iyiydin. Neler söylemek istersin? Yani bizim için güzel bir maç oldu. Zaten sezona çok iyi başlayamamıştık istediğiniz gibi. Pandemiden önceki CBL sezonun son şampiyonunu bizdik ama çok iyi başlayamadık hakettiğiniz gibi. İlk defa bir arada oynama fırsatı bulduk uzun süreden sonra ilk defa. Güzel bir galibiyet oldu. Eşleşmelere bakacağız şimdi. Hedefimiz yine gidebildiğimiz kadar ileriye gidip mümkünse şampiyon olmak. Bundan sonrası için de iddianız devam ediyor son evet, evet. Peki tebrik ediyorum tekrar. Başarılar diyorum. Birazdan 5. karşılaşma oynanacak. Günün 5. karşılaşması o karşılaşma sonrasında tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumları Arası basketbolu 16 hafta karşılaşmaları devam ediyor. Az önce yine bir karşılaşma tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Meteksan savunma takımları karşı karşıya geldiler. Günün başarılı ismi Caner yanımızda. Caner öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, çok başarılısın gerçekten. Hani Ben e, maçı anlatırken de söyledim. Bir defa ligde dördüncü sıradaydın en son e, sayı anlamında ortalama olarak. Bugün de 34'tü benim görebildiğim kadarıyla. Vakıf Banka'da 39, 39 sayı atmıştın sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bugün orayı koru kıracaktın. Neler söylemek istersin? E, keyifli maçtı öncelikle. Rakibi de tebrik ediyorum. Evet. E, bizim içinde yani galibiyet serimizi devam ettirmek açısından önemliydi. Bu e, yani son maçlarda galibiyet serimizi devam ettiriyoruz. Ee, normal sezonu tamamladık. Ee, muhtemelen herhalde ikinci sırada bitirdik. Öyle oldu evet. Şimdi önümüzde play-offlar var. Ee, yolumuza devam etmek istiyoruz. Yani gidebildiğimiz yere kadar. Ee, ve takım olarak daha iyi gidiyoruz zaten. Bunun farkındayız. Umarım bunun sonucunu alacağız bakalım. İnşallah başarılarının devamını diliyoruz. Tebrik ediyoruz tekrar. Sağ olasın. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler 16. haftanın kapanış karşılaşması az önce tamamlandı. Çok güzel bir maç izledi. Kacettepe Üniversitesi Hastanesi ve Türk Traktör takımları karşı karşıya geldi. Günün başarılı ismi Mert Traş yanımızda. Mert öncelikle tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, çok güzel bir maçtı gerçekten. Sen de çok başarılıydın. Neler söylemek istersin? Güzel bir galibiydi. Öncelikle diğer Türk Traktörü de tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyundu. Ama tabelaya bakınca görüyoruz zaten. Biz bir takımız hiçbir süperstarımız evet. yok. Elimizden geleni yapıyoruz? Skoru da attık. Köpek gibi samo yaptık. Ee, kazandık mutluyuz. Grupta da bizden çekilsinler. saçla karşılaşacaksınız evet, şimdi. Ee, o maçla ilgili neler söylemek istersin? Biz elimizden geleni yapacağız. Biz rakip seçmiyoruz. İyi top oynamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım emeklerine teşekkür ediyorum. Hepsi çok mücadele etti. Bayağı yorulduk ama kazandığımız için mutluyuz. Selam söylemek istediklerim var evet. mı? Annemle babamı İzmir'den izliyor onlara selam söylüyorum. Biz de çok selam söylüyoruz ailene. Tebrik ediyoruz tekrar. Islatabilirsiniz arkadaşlar. Evet, günün son karşılaşması da tamamlandı. Haftaya 17. haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.